bak bir zaman diyor ki belki diyor o eşhası her zaman imanın nuruyla tanınabilir. Yani belki diyor belki o eşhası her zaman iman nuruyla tanınabilir. Halk onu belki tanıyacak diyor. Ama neyle? İmanın nuruyla samimi bir iman varsa. Samimi bir iman yoksa tanıyamayacak. Samimi imanda Tanınma aşağı yukarı kesindir. Belki derken on demek istiyor. İman nuruyla tanırlar. O eşas diyor. Kendisi dahi kendisini bilmiyor diyor. Yani Mehdi kendi kendini bilmez. İsa Mesih de başlangıçta bilmez. Deccal de bilmez. Murakka ve havası diyor İsa Mesih için. Onu imanın nuruyla tanırlar diyor. Yani olaylar geliştikçe, iman geliştikçe tanıma kesinleşmeye doğru gider.